Yani bir, bir şurada, şey evet. şurada işte gördüğümüz gibi Savaş Bey ya yaprakların ben. yaprakların ya. parlaklığı bak parlaklığı yeşilliği göstereyim, yanıklığı kamara ya. Kamara ya. yok ya. yanıklığı yok yani her şeyle her güzelliğiyle rüzgar çarpması bile dahi az, az yok. yok Evet 11 Temmuz 2020 burası e, Balıkesir Gönen ve Balcı Mahallesi'ndeyiz. Ve Sayın Suat Akman, yüz dekarlık bir çeltik üreticimiz kendileri ve evet. köybüzünde 4 dönemlik muhtarı geçmişte. Efendim, ee, bir sloganımız vardı. Yani bir anlatır mısınız? Nedir bu Evet. evet. Valla Savaş Bey, tanışalı <gülüyor> daha yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Evet. Evet. Bu rekor ee, gübresi Aldım, kullandım. Sağ olsun Musaba Günery arkadaşımız, abimiz, e, Gönemli, Başak Bayımızdır. E, gördü, gelip geçerken tarlanın çelten durumunu gördü. Evet. Dedi kardeşim, bunu kullanır mısın veya kullanalım? E, aldım, kullandım. Yani. 3-5 gün içinde faydası olur ama beş güne kalmadı. Üç günün içinde bir bunun gerçekten çok farklı bir şekilde yani seron gibi bir şey sorunuz neydi peki efendim? Kötik ee, kısa zehir e, şey, ot kal ilacı. kalıntıları ot ilacının e, şeyleri üstündeydi ve hiç gelişmiyordu. Yaprakları sarı sarıydı. Ot ilaç yaptı diyorsunuz. Evet yani. ilaç ilacın efendim önce cismiz nedir efendim? Baldo bululdu. Cinsi bir e, pirinç tarlasındayız. Evet. Çeltik tarlasındayız. Evet. Şimdi burada e, hepsine kullanmadınız ve Kullanmadım. yanmış yerlere aldınız evet, pompayla, Yanmış yerlere el pompı bir de evet. holder de değil yer. El pompası, evet, el tambasıyla attık. Evet. holder daha iyi olurdu evet, öyle. Evet, mutlaka daha iyi. Bugün olurdu. aldınız ve peki söyleselerdi ilan inanır mıydınız? Yani kesinlikle 3 bunu duyatırdım. Kesinlikle inanmazdım. Evet. Yani bundan sonra yapacağımız her çiftçinin, her çeltik ekicinin evet. yeyim yapması gereken şey ot ilaçlama dönemini geçirdiği ilk zamanda bu o, gübrenin kullanması halinde eminim ki verime harmana etki edecek bir evet mücadele. Şimdi ben şöyle ki, e, burada bugün e, tabii ki ot o kadar çok çıkıyor ki evet. mecburen ilaçlamak çok, durumundasınız evet, haliyle. Evet. E, ama ister istemez tohumla geliyor, suyla geliyor vesaire. Evet. Ve bu da tam muhallek bunlar hali ama bugün ister istemez de haliyle atmak zorundasınız, evet. atıyorsunuz ama arkasından bitki duruyor. Hatta özellikle evet. kardeşlenme döneminde 35. günlerde falan bu yapılıyor. Evet. O dönemden geliyor mecburen. Evet. Yoksa ot basacak hale Arkasından mecburen e, ilaç atıldığı için de bir bitki toparlaması yavaşlıyor. Kardeşi düşüyor haline. Ama gördüğünüz gibi siz tabii bunu daha geç attınız. Kardeşlenme döneminden evet. daha sonra attınız. Daha sonra yani. evet. evet şu gelelim, ne fark var? Önce şu tarlamızı çekelim bir. Bakın buraya atılan ya. yer. Evet. Burası atılan yer. Şöyle görüyorsunuz. Attınız. Atılmayan yer şu sarı Atılmayan tarafı. yerler burası. Atılan yerler burası. Evet. Peki siz tabii bir bozukluğu kurtarmak için attınız. Kötü yer attınız. Evet. Kötü daha yer Daha geri, daha yavaş, evet, daha, daha hastalıklı. Evet. Aynen öyle. Ama gördüğümüz diye diyorsunuz ki şu an artık verim için olması olmaz. Evet. Verim için olmazsa olmaz bir ürün. Net bunu görüyorsunuz. Net, net bunu görüyoruz. Efendim gelelim. Ee, şurada size sağlamış olduğu müsbet soruşlar nedir? Lütfen bir gösterir misiniz şurada. Bir, yani Bir, bir çay tutuyorlar. Evet. Şurada işte gördüğümüz gibi Savaş Bey yaprakların, yaprakların parlaklığı Bak parlaklığı yeşilliği Gösterim. Yanıklığı Kameraya. Kameraya. yok Yanıklığı yok Yani her şeyiyle her güzelliğiyle Rüzgar çarpması bile dahi ee, az yok. yok çünkü evet. öyle öbürü gibi ince uzun büyümediği için evet, ne yapıyor uçlara böyle birbirine çarpmıyor evet. Çünkü daha geniş büyüyor yani daha evet. geniş büyüdüğü için halde daha kuvvetli daha olduğu, için olduğu için daha olduğu için daha kalın evet. olduğu için yapraklar öbürü gibi kafasına vurup durmuyor yani. çünkü evet, bunlar da oradan yani. geliyor ha zararı var mıdır yok mudur derseniz bence var o da bir zarar. Evet mutlaka bir ha, varan, zarar. Evet. Şurayı kamera güzelce alsın lütfen. Yani. Şu sağlığı bir alalım. Evet. Görüyorsunuz. 10 gün oldu mu Evet 10 gün. Şu an 65. Oldu. gündeyiz yani. Evet. 55. günde attınız. Attık. Evet. Peki size göre rekor gibi gübre, yaprak gübresi ne zamanlar kullanılmalı sizce? Yani o. bu çeltik tarımında. 30-35 gün, 60-65 gün. Evet. Niçin? Otla mücadele bittikten sonra... Başak'a geçeceğimiz zaman, gebeleşme döneminde. Net şekilde. Net şekilde Peki bu böyle. Peki üçüncüyü açsanız zarar mı görürsünüz? Hayır, kesinlikle görmezsiniz. <gülüyor> evet, göreceğiniz en iri. Kesinlikle görmesin. En iri ürünü almış Birisi olur. sizi çağırıyor ama. Evet. <gülüyor> ee, ondan sonra. Devam edin, devam, edelim, devam edelim. Tamam. Ee, biraz bekleyelim, geliyoruz. Kusura bakmayın, beş dakika. dakika <gülüyor> mı, O zaman durduramıyoruz, o zaman hayır da durdurun. Boş ver, bekletmiyorum ya. Hayır, hayır, devam edin, devam edin. Yaramediler. Ee, tamam. Şimdi e, şöyle yapalım o zaman. Bir <gülüyor> geçelim o zaman. Bunu şu atılan yerlerdeki güzellik bu. Yani çünkü parça parça yerleri kullandınız. Parça parça yerleri kullandınız. Abi arabayı çek ya. Çek araba ara tar üstünde. Araba üstünde. <gülüyor> tamam çözüm bulduk ya bu kadar ya. Evet. Ben atılmayan geldik atımı evet. yerler geldik yani zayıflığı işte gördüğünüz gibi evet rengi nasıl rengi sarı pas sorunu var mı Evet var Evet peki sizce rekor gübre pası engelliyor mu yoksa olan pas siliyor mu mutlaka engelleme var gördüğünüz yerde evet. az önceki yerde pas yok evet. burada gördüğünüz gibi pas belirtileri başlamış evet, başlamış Evet peki ben şunu diyeyim ben size ee, Çelitlikle ilgili iklim, 2020 iklim nasıl gidiyor? Bu bir, bir anlatır mısınız? 2020, nasıl 2020 iklimi çelitlik için hiç iyi bir iklim değil. Çünkü yağ hiç iyi bir hava şartları değil. Hı -hı. Yağan yağmurlar zaten yaz mahsullerine hiç iyi gelmiyor. Hı -hı. Yani zehir yağ yağıyor desek yeri var. Bugün Hı -hı. E, civarlarımızda Karacabey, Kemalpaşa gibi yerlerde yani birçok e, yaz ürünü, e, domates türü şeylerimiz hepsi yandı. Yani çeltiklere de belki o yağan yağmurların etkisi çok hı hı. ama rekor gübresi kullanılan yerde yağmurun evet. veya yazın etkisi evet. yok. Yok. Atılmayanı görüyorsunuz. Renk evet. sarı. Evet. Şey bu, bu noktada bu şekilde. Evet. Tekrar şimdi kullanacaksınız her tarafına Evet. Kuatle. Şu anda 100 bölüm yeri atmayı düşünüyor. Allah hareket versin. Ee, benim İnşallah. soracaklarım bunlar. Burada bizim anlatmaya çalıştığımız şey yani yabancı ot mücadelesi yapılması gereken bir şey ama evet. arkasından bitkinin yıpranması önemli konu. Evet. Toparlamak gerekiyor ki evet. çok önemli bir konuda. Kardeşlenme döneminde olduğu için ister istemez. Evet. Durum bu şekilde. Ee, oradan başlamanızı tavsiye ediyoruz herhalde. Evet. Ee, siz suyu falanı çekmeden bu şekilde uyguladınız yani. Evet, Üstünde hiç su aynı Su varken evet. uyguladım. Ama daha kısayken belki suyu almakta evet. fayda var. Çünkü dik karışken suyu suyu çekmenizde fayda var. Çünkü köke insin yani. Evet bu şekilde. Muhterem çok teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ediyoruz. Ondan sonra en azından kimse yalancı demesin bak üstüne evet. basa basa. Ya arkadaş inanmıyorlar. Yani olur mu olmaz mı? Yani i̇nsanlar daha önce görmemiş. Yalancı diyorlar. Her şey meydanda. Yani sonuçta bugün evet, her şey meydanda. Yeni sizinle bak evet. atılan yerler görüyorsunuz. Öbe hep kabarık kabarık yani. Bir şey söylemeye gerek yok. Şu her şey değil mi? Şu, şu bölgeler. Evet. Şu kabaran bölgeler. Evet. Hep farklı farklı yerler atılmış evet. yani. O şekilde. Durum böyle. Bölgemizi çekelim şöyle. Şöyle. Ondan sonra Ondan sonra da kameramızı yavaşça hareket edelim. Evet, tüm Çeltik ve Balcı Balcı Mahallesi'ne sakinlerine. Burada sevgilerim